Hepinize merhaba arkadaşlar. Şey e, siz benim biz eskiden gördük bir tane Havita'da ev yapıyorduk. Siz ben de istedik ki abi dümdüz bir tane dünya aç. Orada bize evler ya, nasıl göster demiştiniz. Yani, ben de o yüzden dümdüz dünya açtım. Size evler nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar göreceksiniz ben ev yaptım. Vallahi yani, işte, bu hangisi olsun göstereceğim. Bakayım yorduk. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi iki tane kapısı var. Yatakta var. Burada ikinci katı var evin. Bir de şurada balkonu var. Böyle işte arkadaşlar bu. Arkadaşlar balkon Bu 2. katı. sizi bekliyorum hepinize bay bay yanın yanın hangi ev seçilirse o evi yapacağım bay bay